Bu siligon yapan. Allah aşkına. Allah aşkına. Bak. Maden dürkey. Ortasında yazıyı Ulan. İçinde yaz İçinde yaz Aha aha aha bak şurada marga alanı var marga ulan kendi marganı yazmayı utandığında her yeri maden Türkiye mi yaptın ulan bari Türkleri rezil etmeyedin iyiydi nereye gönderiyorsun da bunu oyuncak dubancı diye kullansak mı acaba bunu daha silikuna takamadım da dıkınca bakacağız